Herkese merhaba, ben Tol Gözbek. Baykar, MUSE olarak adlandırılan jet motorlu İHA projesi yani muharip, insansız uçak sistemiyle ilgili çok önemli bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Öncelikli olarak MUSE'un yani takma adı kızıl elma olan bu projede üretilen ilk prototip, üretim geliştirme modeli yani entegrasyon hattına girdi. Burada e, önemli olan bu hattan yaklaşık ilerleyen böyle bir 6-7 ay sonra belirmeye başlayacak ve hedef 2023'te bu prototipin ilk uçuşunu yapması. Baykar'ın hedefi yaklaşık bir yıl civarında bir test aşaması görüyor. Arkasından 2024-2025 gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk Jet-İHA sistemini teslim etmeyi hedefliyor. Şimdi bu videomuzda neden bu e, MIUS olarak adlandırılan sisteme Kızıl Elma adı verildi bunu konuşacağız. Türk mitolojisindeki yerine bakacağız. İkincisi, bu İHA sisteminde niye jet motor kullanılıyor, jet motorun artıları nedir bunları anlatmaya çalışacağım. Ve önemli bir bölümde de tabii ki sadece jet motorla işler bitmiyor. Bu hava aracında çok ciddi bir yapay zeka var. Yapay zeka nedir buna bakacağız. Ve arkasından da videonun son bölümünde Mius'un yani Kızıl Elman'ın dünyadaki rakipleri neler? Dünyada bu işler nereye gidiyor? Hangi konseptlerle bu tür insansız, yapay zekalı sistemler geliştiriliyor? Bunlara beraber bakacağız. Şimdi Kızıl Elma yeryüzündeki tüm Türklerin bir araya gelip kuracakları aslında bir ülke. Ama aslında Kızıl Elma siz ona yaklaştıkça o daha da uzaklaşan, hep peşinden koşulabilen, koşulan ve ona doğru gidilen çok önemli bir hedef. Hatırlayacaksınız Zeytin Dalı operasyonu sırasında bir gazeteci tankın üzerindeki askerimize sormuştu. Nereye gidiyorsunuz diye. O da Kızıl Elma'ya yanıtı vermişti. Bu açıdan da Kızıl Elma'nın da bizim kültürümüzde, mitolojimizde çok çok önemli bir yeri olduğunu belirtmemde fayda var. Şimdi Türkiye'nin malum çok başarılı bir insansız hava aracı e, ailesi var. Bu konuyla ilgili hem ülkemizde işte Baykar'ın geliştirdiği TB2 ile başladığı, e, TUSAŞ'ın keza Anka Silahlı kuvvetlerimizin envanterine girmedi ama ihraç başarısı yakaladı. Vestel'in ee, geliştirdiği Karayel gibi çok çok başarılı büyük İHA sistemleri var. Bunun yanı sıra da alt sistemler aileleri yavaş yavaş oluşuyor. Bu konuda da önemli boşluklar doldurulmaya başlanıyor. İşte burada işin üst kısımlarından biri de jet motorlu İHA yapabilmek. Peki neden jet motorlu İHA'ya ihtiyaç var? Yani bugün sokak herkese sorsanız. İnsansız hava aracı dediğiniz zaman genellikle pervaneli bir sistem işte saatlerce tepemizde dolaşıyor falan gibi böyle bir sistem geliyor ama işin içine jet motorunu koyduğunuz zaman bu İHA'nın performansı savaş uçaklarına doğru yaklaşmaya başlıyor. Yani nedir? süratiyle çektiği C ile, taşıdığı yükle bir savaş uçağının bir altına doğru girecek bir konsept oluşturulmaya başlıyor. Bu açıdan da jet motoru pervaneye göre daha yüksek itiş gücü var, daha büyük taşıma gücü veriyor ve bu şekilde de bir e, performans sunduğu için böyle bir jet motorlarına doğru geçiş var. Bu işin teknik yanı, görüntü itibariyle bir jet motorlu bir İHA sistemi var. Ama bunun çok daha zor olan kısmı yazılım açısından veya mühendislik açıdan yapay zeka. Yapay zeka nedir? birçok milyonlarca satır işte veriyi, yazılımı bir araya alıyor ve kendi kendine bir karar verici haline geliyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Örneğin e, siz kızıl elmalardan oluşan bir e, filo kurdunuz ve bunu kaldırdınız ve bu filo giderken karşısına düşman uçakları geliyor. O uçağın yaklaşma açısıyla ilk hareketleriyle hemen kızıl elma o karşıdaki pilotun yaptığını, aldığı önlemleri algılayarak buna karşı kendi kendine hızlıca hareketler geliştirmeye başlıyor. Veya onu öyle bir programlıyorsunuz ki, diyelim normal barış zamanında bir görev yaptı ve üstüne dönecek. Üstünde örneğin pist kapalı hava durumunun nedeniyle bulutlar. Peki nereye gelecek? Nereye? Başka alternatif nerelere gidebilir, ne yapılabilir? Aynı bir pilot gibi, bir insan beyni gibi bunlarla ilgili değerlendirmeleri gerçekleşecek ve buna göre karar verecek. Tabii ki bu karar da insanoğlunun çizdiği çerçeve içerisinde verecek. Kendi kendine oturup bir şey yapmayacak. Hani o Terminator filmi gibi bir şey olmayacak. E, bu arada arzu ederseniz yapay zekayla ilgili geçtiğimiz hafta Hava birlikte yeni bir seriye başladık. Akıl Katanlar. Bu konuda Türkiye'de en önemli bilim insanlarından biri, Koç Üniversitesi'nin öğretim görevlilerinden doçent doktor Metin Sezgin'le çok güzel bir röportaj yaptık. Linkini de buraya bırakıyorum. O linke tıklayarak yapay zeka, Türkiye'deki dünyadaki yeri nereye gidiyor, savunma sanayimize etkileri bunları da bu detaylı röportajımızda da izleyebilirsiniz. Evet biraz önce dediğim gibi olayın bir jet boyutu var. Bir yapay zeka kısmı var ve bunlar birleştiği zaman yavaş yavaş bu sistemler bir savaş uçağıyla birlikte görev yapabilecek bir hale geliyor. Şimdi peki bununla ilgili örneğin jet motoruyla ilgili neler yapılıyor? Hatırlayacaksınız geçtiğimiz e, aylarda geçen sene Saha Expo Fuarı yapıldı ve bu Saha Expo Fuarı'nda Baykar grubu zaten Akıncı'dan e, başlayan Ukrayna ile savunma konusundaki önemli adımları var. Ve ilk etapta da burada kullanılacak motor konusunda bir anlaşma yapılmıştı. Bu motor Ukraynalıların a 322 F-Turbofan motoru. Şimdi bu motor iki farklı versiyona sahip ve genellikle de tek motorlu jt eğitim uçakları için tasarlanmış gayet basit ve çalışması açısından performansı gayet yeterli motorlar. Bu motor ilk olarak Miusa yani Kızıl ya güç verecek. Kızıl Elma'nın bu birinci modeli ses hızının altında uçan bu birinci model ikinci model ise ses hızını aşacak ve bu e, için bu uçak içinde de bu kullanılan Ukraynalı motorun afterburner sistemine yani art yakıcı sistemine sahip daha fazla güç üreten biraz daha büyük ve tabii ki itiş gücü daha yüksek olan bir farklı modeli kullanılacak. Şimdi diyeceksiniz ki işte Ukrayna aşağı Ukrayna yukarı konuşuyorsun ama Ukrayna'da şu an savaş var. O fabrika ne oldu, ne yapıldı? Tabii ki bu konuyla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Sonuçta bir projeye başlarken bu projenin işte test veya üretim için kullanılacak olan motorlar önceden alınıyor, bunların yedek parçaları temin ediliyor ve bunlarla ilgili adımlar atılıyor. Muhtemel projenin ilerisi için de alternatif düşünülmüştür diye düşünüyorum. Bu konu önümüzdeki günlerde daha da netleşeceğini ifade edeyim. Şimdi Kızıl Elman'ın maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 6 ton olarak planlanmış durumda. Ve ortalamada 1500 kilogramlık faydalı yük taşıyabilecek. Yani aslında bu minik bir savaş uçağı. Sadece pilotun oturduğu kokpitin kesilip atıldığını düşündüm. Kokpit yok orada onun yerine. Orada yapay zeka koşuyor veya sistemler var. O sistemler de yerden kontrol ediliyor. Aynı 5. E, nesil savaş uçaklarında olduğu gibi Kızıl Elma'da AESA olarak adlandırılan yeni nesil radar sistemi yer alacak. Malum bu radar sistemi e, milli muharep uçak içinde kullanılacak. Halen Aselsan çalışmalarını yapıyor. Ve ilk denemeleri de F-16'nın Türkiye tarafından e, modernize edilen özgür modelinde gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıllar için Akıncı TİHA sisteminde de bu AESA radarın olması planlanıyor. Bu açıdan da e, Kızıl Elma'da da bir AESA radarı çok önemli bir artı bir faktörü getiriyor. Şimdi peki bu sistem bir savaş uçağına alternatif olabilir mi? Aslında tek başına alternatif olması çok zor. Şimdi 5. nesil savaş uçağı tamam işte bombasını takıyor, füzesini takıyor havada. E, stelt olarak adlandırılan radar kesitleri çok ufak. Ama bu uçakların bir başka görevi var. Aslında bu uçaklar havada bir komuta kontrol görevi gerçekleştiriyor. Yani kızıl elmalardan belki 5-6 tanesi kalkacak. Bu havada milli muharip uçak tarafından kontrol edilecek. Milli muharip uçak bir hedefine doğru giderken belki bu uçakları yem gibi ortaya atacak. Hava savunma sistemleri kızıl elmayı takip ederken onlar diğer kızıl elmalar veya milli muharip uçak o bölgede operasyonu gerçekleştirecek veya işte düşmanınızı şaşırtacak belki bir radar ekosu bir uçak geliyor görecek bu kadar 6-7 tane uçağı bir arada ama bunların karşısına çıktığı zaman çok sayıda uçak çıkmaya başlayacak. İşte bu tür bütün çalışmalarda yapay zeka, havada uçakların koordinasyonu ve gerçekten bunları gerçekleştirecek işte yazılım, komuta kontrol sistemleri çok çok önem taşıyor. Bunu belirtmemizde fayda var. Dünyadaki tabi bu projelerin, dünyada bu tür projelerin başında Boeing ve Avustralya'nın ortak gerçekleştirdiği Loyal Wingman projesi geliyor. Bu projeyi Boeing'in Avustralya merkezi şirketiyle Avustralya hükümeti birlikte devam ettiriyor. Projenin aslına baktığınız zaman işte jet motorlu 5. nesil radar kesidi küçültülmüş stent özelliklere sahip bir İHA sistemi ama önemli olan bu videoda anlattığım gibi yapay zeka konsepti. Bu yapay zeka konseptiyle Loyal Wingman bir şeyler yapmayı hedefliyor. İlk uçuşunu geçen yıl Şubat 2021'de gerçekleştirildi. Halen testleri devam ediyor. Bu bir ARGE projesi ama gelecekte oluşturulacak konsept ile e, Avustralya Hava Kuvvetleri'nin işte F-35'leri ile F-18'leri ile birlikte operasyon yapabilecek bir jet motorlu İHA hayata geçirilecek. Bunun da komuta ve kontrolü Türk Hava Kuvvetleri'nde olduğu gibi e7 havadan ihbar kontrol uçakları üzerinden yapılacak. Bu da gerçekten hani Avustralya'nın çok çok önem verdiği bir proje. Keza Amerika'da da benzer bir proje var. Bu projede XQ-58 Kratos adını taşıyor. Bunlar daha çok stealth ama deneysel özelliğe sahip bir hava aracı. Boeing'in yanı sıra Northrop Grumman var biliyorsunuz iki büyük dev. Buna da Amerika Birleşik Devletleri'nde İHA sistemleri denildiği zaman Akla gelen, gerçekten çok iyi ürünler üreten General Atomic Sektörü'ne yani 3 büyük şirket bu proje üzerinde çalışıyor. Özellikler açısından Loyal Wingman'e çok benziyor. Özel mühimmatlar kullanabiliyor. Ee, biraz önce size anlatırken Kızıl Elman'ın taşıdığı mühimmat ağırlığı yani faydalı yükü 1500 kilogram civarında olacak ama bu daha ufak bir İHA sistemi. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında mühimmat taşıyabilecek. Çeşitli füzelerin yanı sıra bu XQ-58 Kratos'tan havadan ufak İHA sistemlerinin de atılması planlanıyor. Yani düşünün bir İHA uçuyor havada ufacık bir İHA bırakıyor belki sürü İHA bırakacak bilmiyoruz bunlarla ilgili ama bırakma ve testleri bu tür testleri de havada gerçekleşmiş durumda ve böylece de Farklı farklı konseptler iç içe girmiş olacak. İngiltere'de tabi bu işlerin peşinde. Moskito onların sistemleri. İngiliz Kraliyet Havak Kuvvetleri tarafından, Spirit şirketi tarafından yapılan bir test uçağı bu. Amaç... Yeni nesil 6. nesil olarak adlandırılıyor tempeste birlikte görev yapılacak bir sistemin geliştirilmesi. Keza Hindistan'da bu işlerin peşinde. Cats Warrior olarak adlandırılan sistem en son geçen seneki Hindistan'daki havacılık fuarında boy göstermişti. Onlar da tek motorlu ufak bir jet motorlu İHA sistemleri üzerine çalışıyorlar. Bu projeler gerçekten herkesin tabiri, havacılık tabiriyle gaz kestiği projeler ama... Dediğim gibi insansız hava araçları konusunda önemli bir birikim gerekiyor bunu yapabilmek. İkinci önemli konu da biraz önce anlattığım yapay zeka konusu. İşte işler dönüyor dolaşıyor her konuda olduğu gibi gelecek yapay zekada. Bu işlerde de yapay zekanın çok çok önemli bir faktörü var. Bakalım kimler öne geçilecek neler yapacak ben de açıkçası merakla bekliyorum. Sonuç olarak... Gerçekten Baykar'ın bir kere Kızıl Elma ismini vermesi projeye gerçekten çok heyecan verici. İlk defa üretim hattında bu aracı görebilmek de bizler açısından çok heyecan verici. Umarım gelecek yıl böyle bir başarılı bir uçuşla birlikte hızlı bir test programı başlar. Videoda belirttiğim gibi Milli Muharip Uçağın altında uçacak ve tamamlayacak onu birçok göreviyle çok çok önemli bir platform. E bu arada da 5. nesil uçakların da artık havada birden çok İHA sistemini yöneten açıkçası pilot bir yere saldırmaktan, bombayı, füzeyi taşımaktan çok bu tür sistemleri koordine eden bir komutan rolünde artık pilotlar. Bu da olayı başka bir yere getiriyor. Biraz önce dediğim gibi de yapay zeka bu tasarımın en önemli yapı taşlarından biri. Baykar'a başarılar diliyoruz çok çok önemli bir proje ve bunları da merakla gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz detaylı havacılık ve savunma haberlerini tolgaözbek.com sitemizden takip edebilirsiniz sosyal medyadayız bizi buradan da takip edebilirsiniz ve tabi ki en güncel havacılık ve savunma konusundaki haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayın videoları beğenin sorularınız varsa lütfen yorum yazın veya info adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda işbirlikleri için de bu mail adresini kullanabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.